Cihazımız DJI Mavic Mini, motorlarından bir tanesinde kaza sonucu balans sorunu oluşmuş. Şöyle motoru çevirdiğinizde buradaki boşluk çevirdiğinizde azalıyor ya da artıyor ise bu motorun dönüş kısmında balans yaptığı anlamına gelir. Yani üst kısımdaki yüzeye sürtecektir ve çalışmasında problem olacaktır. Deneyebiliriz, şimdi kumandasından start veriyoruz. Bakın bütün motorlar çalışırken bir motor çalışmıyor. Bu da ekranda power system error ya da daha farklı birkaç hata koduyla karşımıza gelebilir. Şimdi cihazımızın elektriğini kesiyoruz, bataryasını çıkartıyoruz ve sadece motor değişimi yapacağız. Bunun için cihazımızın alt bölümünü açacağız çünkü ön kollar hem SCye hem de anakartta anten bölümüne bağlantı kuruyor Bu sebeple alt bölümün açılması gerekiyor sol ön kolun anten bağlantısı Burada anten bağlantısını söküyoruz ve ESC ile olan bağlantısını da lehimlerden söküyoruz. Bunu söktüğümüz cihazımızı kenara alıyoruz ee, çok acele etmeden yavaşça bir evde cımbızımız olabilir başka bir şeyiniz nız olabilir böyle temiz bir şekilde çıkartıyorsunuz sonrasında vidaları ayrılacaktır balans yapan motor şu an çok daha net bir şekilde balans sorunu görünüyor yani şu çemberin orta merkez kısmı kaymış durumda bükülmüş şöyle baktığınız zaman dıştaki bölümlerinde panellerinde yamulduğunu göreceksiniz Evet şimdi yeni motorumuzu takacağız bu arada biz tabi sıfır ürün kullanıyoruz kullanmamış siz e, kazalı başka bir cihazın e, herhangi bir motorunu kullanabilirsiniz arka ön sağ sol fark etmez bu motorlarda hepsi aynı yöndedir e, yönünü ESC belirler o yüzden onu çok dert etmeyin eski tip motorlarda yani üst kısımdan pervanenin vidalanan motorlar e, pervane yukarıdan vidaladığımız motorların yönleri vardır onlar da CV, CCV şeklinde, saatin yönü ve saatin tersi yönü şeklinde piyasada satılır. Şimdi bizim bu kabloyu bu kanaldan geçirip karşıdan çıkartmamız lazım. Ee, tabii herkesin yöntemi farklı. Şu sünger kısmı çıkartan arkadaşlar da oluyor ama bu çok iyi bir işçilik oluşturmuyor. O yüzden e, siz de böyle bir telin yükerek uç kısmını yuvarlak bırakırsanız böyle yardımıyla bu işi kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle karşı taraftan çıkartıyoruz. Şöyle Sonrasında 3 kabloyu da şöyle bükerek Kenetliyoruz Ve çeviriyoruz Burada çok fazla çevirmeyin kabloya da zarar vermeyin Şöyle Yavaştan çekerek Karşı taraftan Çıkartıyoruz. Özellikle şu anten bölümündeki vida tam oturmayabilir. Bunu dikkatlice yavaşça oturtun. Eğer o tam oturmazsa sizin için problem oluşturabilir. Evet şimdi gördüğünüz üzere tertemiz bir iş çıktı. Balans problemi olmayan bir motor takıldı. Şimdi bu kısımda daha öncesinde motorun kendisinin burada bir kablo çorabı vardı bunu da dikkatli bir şekilde çorabın içerisine yerleştireceğiz. anten kablosunu göndereceğiz. Anten kablosunu önce gönderirseniz çorabın iç kısmını daraltmış olursunuz. Anteni daha sonra göndermek daha mantıklı bir hareket olur. Kol açılıp kapanırken burada bu kablo görüntüsünü bu çorap engellemiş oluyor. Biz de teknik servisimizde yaptığımız bütün işlerde işimizi temiz bir şekilde yapmayı her zaman amaçlıyoruz. Makaron piyasada bulabileceğiniz bir şey. Isınınca bükülebilen daralabilen bir malzeme. Yine aynı yöntemle önce kabloları sonra anteni geçirerek daha kolay bir şekilde kabloların kanaldan geçmesini sağlıyoruz buradaki önemli husus Makaronun kablo çorabının üstüne gelmesi. Bu sayede kablo çorabı dışarıya doğru ilerlememiş olacak. Makaron burada bir stopur görevi, durdurma görevi üstlenmiş olacak. Kolumuzu. kablolar içeriye gönderiyoruz. Şu şekilde. Sonrasında kol menteşemiz piyasada ismi şaft da deniliyor. 90 derece açıda bükülmeyi sağlayan parça. vidalar şaftın ya da diğer adıyla menteşenin vidaları. Arkasından anten kablomuzu tekrar geri gönderiyoruz. ESC ile olan bağlantıyı sağlayacağız ee, şaşıracağınız bir konu zaten yok ESC'nin kartının üzerinde burada harfler olur White beyaz W yazılmış Black B harfi yazılmış ve Red R harfi yazılmış sırası beyaz siyah ve kırmızı Evet bu şekilde yapıyoruz beyaz siyah ve kırmızı şeklinde sıralama önemli zaten bahsettiğim gibi üzerinde yazıyor şurada imonun alt plastiğinin şuradaki soketin şu kısmında kablonun bir bölümü var Bunu oraya yerleştirirseniz daha sonrasında batarya Kazneye gidip çıkarken o kablolara değmez. O kablolara değerse geriye doğru itip çıkmasına sebebiyet verebilir. Bunlar da istemediğimiz şeyler. Bu şekilde. Şimdi Cihazımızın Sorunsuz bir şekilde motorlarının çalıştığını görebilirsiniz. Kırımsız uçuşlar dileriz.